Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda güzel bir hayatta kalma kiti yaptık. Bu kitle ilgili size bir haberim var. Videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim size ne olduğunu. Gördüğünüz gibi bir yumak şeklinde ipten yapılmış, parakort ipten yapılmış, koruma altında bir kutunun içerisinde basit bir hayatta kalma kiti. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Gerçekten güzel ve eğlenceli bir proje oldu. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım yavaş yavaş kit toplamaya. Bu kit basit bir hayatta kalmak kiti olacak. Bunun içerisine biraz misina, bir 7-8 metre kadar, bir tane olta iğnesi ve ağırlık, bir tane ipek ip ve dikiş iğnesi, çıra, çakmak ve su arıtma tableti koyacağım. Su arıtma tabletinin arkasında küçük bir kullanma kılavuzu var. Bu kiti yapacağız ve bu kiti 12 metre kadar iple etrafını saracağız. Yavaş yavaş koymaya başlayayım ben bunu. Tamam. Şimdi iple dolama işlemine başlamadan önce küçük bir tesisat hazırlamamız gerekiyor. Onun için ben bir tane tahta parçası ve dört tane kalem kullanmayı uygun gördüm. Zaten yapımı basit siz de göreceksiniz. Kutunun genişliği kadar kalemleri yerleştireceğiz şimdi. arkadaşlar ipi düzgünce tu boyutu kadar sardım kalemmin etrafına ilk adım bu şimdi bunları biraz yukarı kaydıracağım diklemesini sarmaya başlayacağım Gördüğünüz gibi birbirini kesecek şekilde düzgünce dolalım bunları. Artık bu tahtayla ile işimiz kalmadı. Arkadaşlar birbirini kesecek şekilde ipi doladık. Şimdi kalemleri çıkartıyorum. Fazla sarsmadan ve İpin gelişine göre tekrar bu sefer içten dokumaya başlıyorum. İp sıralarını bozmamaya çok özen gösteriyorum burada. Kaşar kabaca şekli verdik. Şimdi bu yuma sıkıştırmak kaldı geriye. Yavaş yavaş sıkıştırmaya başlayacağım. İlk başladığımız sargı şu sargı olduğu için şuraya biraz boşluk eklemem gerekiyor. O yüzden bu taraftan sıkıştırmaya başlıyorum şimdi. Arkadaşlar ilk sardığımız katmanı sıkılaştırdık şimdi geride şu katmanlar var bunları sıkılaştıracağız Bu sefer boşluğu diğer tarafa vermeye çalışacağım Arkadaşlar düzgünce sardık. Şimdi düğüm halkasını yapacağım. Camadan düğümü atarak yapmaya başlayacağım bunu. Arkadaşlar hayatta kalmak iznimizi tamamladık. Videonun başında da gördüğünüz zaten içerisine neler koyduğumuzu. Ben bunu tahliye bir arkadaşa hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Buna neden ihtiyacınız olduğunu aşağıdan yazarsanız en ilginç yoruma yapan arkadaşa ben bunu hediye etmek istiyorum. Aynı zamanda öğretmenler günü çekilişimizdeki tahliye arkadaşlarımızın hediyesini de daha gö gönderemedim. Onları da bununla beraber göndereceğim. Bunu kazanan tahliye arkadaşta 1 Ocak'ta hediyesine kavuşmuş olacak. Öğretmenler günü için yaptığımız olan çekilişteki tahliye arkadaşlara da hediyelerini 1 Ocak'ta göndereceğim. Unutmadım yani onları. Sponsorla ilgili küçük bir problem yaşadık. Ama hediyeleri hazır. Paketli bekliyor. Bu gecikmeyi emin olsunlar. Telafi edeceğim kendileri için. Bunu kazanan arkadaşta umarım iyi günlerde kullanır. Buradan çantasına sarak güzel güzel kullanabilir. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Aşağıdan yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bildiğiniz gibi ben bütün cevapları dönmeye çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.